Tıbbi olmayan yüz maskesini nasıl kullanırım? Maske kullanımında şunlara dikkat ediniz. Kullanabileceğiniz iki tip yüz maskesi vardır. Birincisi, dükkanlardan alınan tek kullanımlık maskeler. İkincisi, ev yapımı kumaş maskeler. Tıbbi maskeleri kullanmayınız. Tıbbi maskeler sadece sağlık çalışanları içindir. Bu tür maskeleri üzerindeki CE işaretinden veya For Medical Use yazısından anlayabilirsiniz. Her zaman yanınızda ağzı kapalı bir poşet içinde iki adet maske bulundurun. Bu maskelerin birisi gidişiniz, Diğeri ise dönüşünüz için olmalıdır. Temiz ve kullanılmış maskeleri ayrı ayrı farklı poşetlerde saklayın. Birinci kural Maskeyi takmadan önce ellerinizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. İkinci kural Araca binmeden birkaç dakika önce maskeyi takın. Maskeyi takarken sadece lastiğe veya ipe dokunmaya özen gösterin. Maskenin burnunuzu, ağzınızı ve çenenizi tamamen kapattığından emin olun. Üçüncü kural Maskeyi taktıktan sonra hiçbir şekilde maskeye dokunmayın. Yemek, içmek ve konuşmak için maskeyi Aşağıya veya yukarıya çekmeyin. Eğer maske ıslanırsa o maskeyi artık kullanmayın. Maskenin ıslanması durumunda yeni bir maske kullanın. Dördüncü kural Maskeyi sadece araçtan indiğinizde çıkarın. Maskeyi sadece lastiklerinden veya iplerinden tutun. Maskeyi doğrudan diğer atıklar çöp kutusuna atın. Çöp kutusu bulamadığınızda maskeyi ayrı ve ağzı kapanabilir bir poşetin içinde saklayın. Ev yapımı maskeleri evde yıkamak için ağzı kapanabilir bir poşetin içinde saklayın. Beşinci kural Eve veya başka bir yere vardığınızda Ellerinizi her zaman sabun ve su ile yıkayın. 6. Kural Ev yapımı maskeleri çamaşır makinesinde 60 derecede yıkamanız gerekir. Uzun bir yıkama programı seçin. Maskeyi çamaşır makinesine koyduktan sonra ellerinizi yıkayın. Temiz maskeyi makineden çıkarmadan önce de ellerinizi yıkayın. Koronayı ancak birlikte kontrol altına alabiliriz.